Hollanda'nın değirmenleriyle ilimli Zansesan Şeneri'ne doğru gidiyorum. Ben gitmek için treni tercih ettim ama Amsterdam Center'dan kalkan otobüslerle de gidebiliyor. Trenle yolculuğumuz yaklaşık 17 dakika sürecek. Trenden sonra Zansesans'a ulaşmak için 10 dakika yürümeniz gerekiyor. Trenden inen kalabalığı takip ediyorum. Bu kalabalığın Zansesans'a gittiğini düşünüyorum. Zamanlar Hollanda'nın sanayi şehriymiş. Değirmenlerin hepsi sanayide aktif olarak kullanılıyormuş. Değirmenlerin bir kısmı hala sanayide kullanılıyor. Biraz sonra göstereceğim zaten. Her fabrikanın yanında bir değirmen var. Şu anda Zansesans şehrine giden köprü trafiğe kapandı. Köprü açılacak. Şehre özelliğini koruyor. Şu anda köprü açıldı ve üzerinde yüklerle bir gemi geçiyor. Gemi geçtikten sonra köprü tekrar kapandı ve biraz sonra trafiğe açılacak. Bir zamanlar yüzlerce değirmenin olduğu Zansesan şehrindeyiz. Burası Zan Nehri kıyısında kurulmuş bir kasaba. 18 ve 19. yüzyıl boyunca önemli bir sanayi bölgesiymiş. Değirmenlerde keten, tohumu, boya, kereste ve yağ üretiliyormuş. Yolda gelirken de söylediğim gibi değirmenlerin bir kısmı hala aktif olarak kullanılıyor. Biraz sonra gezerken de göreceksiniz. Buradaki evlerin ve değirmenlerin büyük bir kısmı hediyelik eşya dükkanı, müze, kafeterya ve atölyeye dönüştürmüş ama hala evlen bir kısmı özel konut olarak kullanılıyormuş. Dans esansdaki workshoplara katılabilirsiniz. Mesela şuradaki kafeye girip kendi çikolatamızı kendimiz yapabiliyoruz. İçerisimiz gibi çikolata kokuyor. Bunlar kakao çekirdekleri. Çikolata kalıpları. Ve çikolatalar. buradaki çaylardan ve çikolatalardan da alabilirsiniz çaylar 6,5 euro çikolatalar 4,5 euro çikolata likörü 10 euro çikolatadan bira olmaz demeyin buyurun çikolatalı Hollanda biraları Hava çok soğuk olduğu için içerisi oldukça kalabalık. Biraz sonra ben de kendi çikolatanımı yapacağım. Kendi sıcak çikolatanızı yapmak isterseniz 2,5 Euro. Buradan kakaonuzu, şekerinizi ekliyorsunuz. Hazır çikolatanız var. Bunlardan da ekledikten sonra kasadan sıcak su alıyorsunuz. Ve sıcak çikolatanız hazır. İnsanlar akın akın zansesans gezmek için geliyorlar. Zansesans adeta masal gibi bir yer. Bu değirmen şu anda aktif durumda ve girip siz içini gezebiliyorsunuz. Giriş 5 euro. Bu değirmenin adı Dekat. Dekat Ked demekmiş. Değirmen 1645 yılında yapılmış. O zaman bir petrol fabrikasıymış. Sonradan bu fabrikası olarak kullanılmış. Şu anda içini gezebiliyoruz. Reymerin üst katına böyle dik bir merdivenden çıkıyoruz. İşte çıkış biraz zor. Zor bir merdivenden çık ama bu manzarayı görmek için gerçekten değermiş mutlaka çıkmalısınız. Hiçbir değirmene bu kadar yakın olmamıştım. Burası da Zansesans'taki Henry Willink çirkin. Henry Hollanda'nın ünlü peynir markalarından biri. Bakalım neler varmış. <gülüyor> Denirlerin almadan önce tadına bakabiliyorsunuz. Bu mavi olan peynir lavantalı mutlaka denemenizi hatta almanızı tavsiye ediyorum. Yeşil peynirlerin içinde ne var diye merak etmiştim. Pesto varmış ve çok yakışmış. Zans Essans'daki Henry mutlaka girmenizi tavsiye ediyorum. Buradaki peynirlerden Almasanız bile tadına bakmalısınız. Sindistan cevirisinden fesleğenlisine, lavanttanısına, sarımsak kısmı çeşit çeşit peynirler var. Ayrıca waffle standına uğramayı da unutmayın. Ve bunlar da Hollanda'nın Klok denen meşhur tahta ayakkabıları. Burada hem bu ayakkabılardan oluşan bir müze var. Oraya gezebiliyoruz. Atölyede yapımını izleyebiliyoruz. Ve ayrıca hem giymek için hem de süs eşyası olarak takunya'lardan alabiliyoruz. Zansesans'ı gezmek için 3 saat ayırmanız yeterli ama vaktiniz bolsa bu şehre bir gün ayırabilirsiniz. sansesans videosunun sonuna geldik. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.